Evet arkadaşlar 22-12-2018 cumartesi ikinci videomuza hoş geldiniz bu videomuzda 3 maç oynuyoruz yine maçları değiştirmiyoruz sadece ihtimalleri değiştirdik arkadaşlar bu videomuzda da gördüğünüz gibi 122, 120 ve 119. maçları aldık arkadaşlar az maç oynuyoruz fakat Ganyanları yüksek ilk yarı ikinci yarı olduğu için arkadaşlar çarptığınızda birbirini verdiğiniz payı misli, misli parayı çıkartacaksınız toplam 18 kupon arkadaşlar Tuttuğunda 3 misli yapsanız verdiğiniz parayı 5-6'ya katlama şansınız var arkadaşlar. Şimdi bu formülü illa bu maçları oynamak zorunda değilsiniz. Kendi seçtiğiniz maçları da oynayabilirsiniz. Ben size kombinasyonu, sistemini buradan tutuyorum. Benim videolarımda sistem videoları arkadaşlarımlar. Yani bu kombinasyonu nasıl yaptığı yapacağınızın videoları. Aynı maçla oynayabilirsiniz. Bundan esinlenerek istediğiniz maçları da böyle oynayabilirsiniz. Şimdi 3 maçı seçtik. 122, 120 ve 119 122 maça ilk 9 kuponumuz bakın 122 şu sıfırdan bir demişti diyor, diyoruz ya sıfırdan bire sıfırdan sıfırdan bire 122 sıfırdan ikiye sıfırdan ikiye sıfırdan ikiye 122 sıfırdan sıfıra sıfırdan sıfıra sıfırdan sıfıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 da bunu yazdık şimdi alta geçtik hemen 120 bakın sıfırdan bire sıfırdan ikiye sıfırdan sıfıra yani şunları tek tek ihtimalleri yazıyoruz sıfırdan bire sıfırdan ikiye sıfırdan sıfıra buraya geldik 119 birden bire yazıyoruz bütün komple 119 birden bire yazdık arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu sistemin bu maçları aynen oynayabilirsiniz veya kendiniz bundan esinlenerek başka kuponlar yapabilirsiniz bu birinci dokuz kupondu şimdi ikinci dokuz kupona geçtik toplam 18 kupon gördüğünüz gibi Yine ilk yarı ikinci yarı bakın şimdi burada şu sıfırdan bireyi en sona yazacağız arkadaşlar Yani öbürü tutmazsa bu tutsun anlamında 122 yine 3 tane sıfırdan bire 3 tane sıfırdan ikiye 3 tane de sıfırdan sıfır arkadaşlar Gördüğünüz gibi yazdık Bakın 3 tane sıfırdan bire 3 tane sıfırdan ikiye 3 tane sıfırdan sıfıraya yazdık arkadaşlar İkinci sıraya yine 9 kupon 120 şu maç sıfırdan bire sıfırdan ikiye sıfırdan sıfıra bakın sıfırdan bire sıfırdan ikiye sıfırdan sıfıra sıfırdan bire sıfırdan ikiye sıfırdan sıfıra bunu da oynadık arkadaşlar son olarak sıfırdan bire biraz önce ilk 9 kuponda bunu oynamıştık şimdi bunu oynuyoruz komple 119 sıfırdan bire arkadaşlar gördüğünüz gibi İsterseniz bu 18 kuponu aynen oynayın ya da kendiniz 3 maç seçin bu şekilde Oynayın arkadaşlar. Tuttuğunda 3 misli bile yazsanız misli misli paranızı alacaksınız arkadaşlar. İnşallah tutturursunuz. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Ben size kombinasyonu anlattım burada. Maçları aynısını seçebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Ama e, bu şekilde sistemi kuruyorsunuz. Kombinasyonu. Sistem dediğim iddiadaki sistem değil. Benim sistemim bu arkadaşlar. Sağ alttaki kutucuktan bütün videolara erişebilirsiniz. Tıkladığınızda abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Her gün yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam.